Hayat futbol gibi akıp giden bir olaydır. işine gelince ödülle, gelmeyince cezayla. Aşka savaş gibi öz bir olaydır. işine gelince yaşatır, gelmeyince can yakar. Her eve aşık oldum aşık kaçan kaçana. Her bir mesul oldum manzum yazan yazana. Kelimelerde böyledir, kullanan kullanana. Bizde ne kaldı peki çalan çalana. Kahve olan dünyada aynalar konuşuyor insanlara burada. Söz hakkı bile verilmiyor Ne yapayım kardeşim söyle bana tavsiye Çünkü bu zalim dünyada duygularım ölüyor Ayna ayna söyle bana Benden daha yakık var mı dünyada? Ayna ayna söyle bana Benden daha yakık var mı dünyada? Duygularım söyle bana Benden daha üzgün var mı dünyada? Duygularım söyle bana benden daha özgün var mı dünyada?